14 Ekim'de oynamışız. Bunu 14 Ekim'de oynamışız en son. Şu an ses seviyeleri nasıl? Oyunun seviyeleri nasıl? Ben hiç bilmiyorum. Belki fazla geliyordur. Belki az geliyordur. Ee, bakalım. Bunu yorumlarda belirtersiniz. Ee, girelim bakalım. Bunu yapıdık değil mi? Evet. Ee, ah be bu müzik, bu bu şey, bu güzel şey, bu güzel şeyler. Evet merhaba dostlarım. ben Serdar ve Sanryas'ın e, 17 yıl önceki sürümüne hoş geldiniz. 17 yıl önce neyse şu anda o. E, belki Türkçe altyazı vardır buna ek olarak. Türkçe lan evet. Oyun Türkçe. Yine buradaki motor yok. E, yine bir takım şeyler var. Ve benim buradan araba alamamam lazım ben. O yüzden koşacağım. Nereye koşacağım? Koşabildiğimiz kadar koşacağız çünkü zaten sınırsız ye sahibiz. Sonra kesinlikle için oynamıyoruz. Bu kadar bariz. Ama iyi ki oynamıyoruz. Bilmiyorum belki çok keyifli olurdu. O kadar hatanın, bug'ın, glitch'in arasından belki kafayı yerdim. Ben sizin için her türlü keyifli olurdu galiba. Ve hep birlikte oturup ağlayabilirdik Böyle bu da bir olasılık. Hani arabanız yok mu burada? Motor falan karavanların dibinde. Neyse köyde illaki vardır bir yerlerde. TP motel. Aa köye geldik. Buraya daha önce gelmemiştik galiba. Yok burada da araba yok. Araç. Ya hak bir araç. Evet iyi ki bu sürme oynuyoruz. Ve kafayı yemiyoruz. Yani kalplerimiz küçük küçük burkuldu. Ne bekliyorduk ne çıktı. Lan araç. Araç bulamayınca kafayı yedim. En azından koşturabiliyorum. Hocam sen neyle geldin buraya? Senin bir aracın, bir şeyin yok mudur? Hiç araç yok burada? E gibi yiyelim var bir tane. Soslu yiyelim bakalım, ne yapalım? Köye gelip bir şey yapmadık demeyiz. Ben böyle koştura koştura şey yapıyorum. Bir araç, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Geri döneceğiz yani ne yapacağız? Benim, şurada vardır. Yok orada da yok, doğru. Abi şey da çok oynuyorduk. Sanrede smalluplarıyla da çok oynuyorduk. Ah be çok keyifli zamanlardı. Çok keyifli zamanlarda. Ee, video en son videoyu e, yok, bundan önce video atmış olmam lazım. E, bundan önce video atıyorumdur. Bir iki video gelmiştir. Ama en son sanrès videosunu 16 Ekim, 17 Ekim olan öyle bir şey yaptık. Yani uzun uzun uzun bir zaman geçti. Ne yapıyor ya o adam burada? Dispawn, respawn falan oldu. E turnonlarında koş koşacak, gideceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Şirten ortasından gidersem ölmem belki. Evet, bazen İstanbul'da yürürken de böyle hissediyorum. Tam olarak şu... öleceğim. Ölmedim. Evet, üzücü durum. Roxar, bir şey yapamamış. Becerememiş. Tam da böyle olaylar üzerine yazılar yazıyordum. Ee, ama... İlginç oldu. Ben oynamayı istiyordum. Şöyle sandviyesi çıksın, yeniden yapılsın veya güncellensin falan bir şeyler olsun ve sizlerle hep birlikte oynayalım böyle ışıl ışıl parlayan bir yerde. Olmadı. Öyle yapmamayı tercih ettiler. Bunun şeyini çok konuştuk bu arada. Bir tane podcast yapıyoruz ortaya karışık diye. Orada böyle oyunların teknik taraflarını falan da çok konuşuyoruz. Ben kendi açılarından yaklaşıyorum. Başka arkadaşlar kendi açılarından yaklaşıyorlar. Ben burada sevdirim. Ben burada ama... Ay yok yok buradan devam et, evet, buradan devam. Ee, orada GTA Trilojü üzerine de konuştuk. Ki bunun sanatçısı dahildi. Orada şey yaparsınız. Daha detaylıca. Bilgi alabilirsiniz. Torino? <Gülüyor> hey man, <ne> <Gülüyor> Not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you're real fucked up. But the shocker is, we are going to look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama, I want to put a price on your head. A Russian spy, a little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you beni beni sorgulamak için mi? Ben neden sorgulayacak lan? Siz <gülüyor> Jenner'dan sorgulayacak. Siz Jenner ne, ne ne öğrenecan? a you know, What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Ah. Eğer ee, okay. Bir dolar alacağız, bir dolar vereceğiz. Terk edilmiş havalanına git ve orayı satın al, ileride değerlenir, Öyle mi? Madem öyle yapalım o zaman. Gidip kendimize bir havaalanı satın alalım. Çünkü burası böyle bir ülke. Gidip kendinize havalanı satın alabiliyorsunuz. Yakında limanda satın alırız. Bir askeriyüz. İki devlet binası derken bir baktınız. Üç gross toplanmış. Kendi ülkelerini kurmuşlar. Muhtemelen yine Grocery'de kurmuşlar. Los Santos'un en varoş yerinde. Burada da araba yok. Arabalar yok yani genel olarak spawnlanmıyor. Çok sabit spawnlı yerler var. Ha, umarım bizim bir tarafımıza roket salmazlar. Şimdi çünkü yanından geçiyoruz bölgeyi. Peki neden olduğu gibi çevresinden dolandırıyorlar ki burada yani? Ondan göre ben. Neyse bugün de tersinden roket yemeden yaşamayı başardık. Şu an için. Evet, Bond County'ye hoş geldiniz. Çöl diyarlarına. O ne lan? Ha, o, o, şunu araç sandım böyle. Tepede giden araç sandım. Hah, artık burada hep bir motorumuz olacak. O en azından. 80 bin dolar. Efendim hocam. Yo, Alo. Like Jethro, Efendim, Cetro. Oh, Öyle mi güzel, iyi çalıştık. But I rang about else. Hayırdır? Böyle mi? Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. they meet up around the driving school Aha, yarış diyorsun. Para diyorsun. Thanks, about it. Nah, Later, man. Görüşürüz olsun. Böyle de ilginç detaylar hayatta. Yarış yapıyorlarmış. Resmi olmayan yarışlar. Kocaman bir dolar. Dolar yükselince tabii 80 bin dolar olmuş. Ve artık ne yükseldi bilmiyorum. Belki yükselmiştir. 80 bin dolara çıkmıştır burası ama. İşte bir dolar şey yapınca böyle olmuş. Hallettik. Ek girip save diyelim o zaman. Evet. Ne ne ismi var? Verlunt ne demek acaba? Kızıl mı demek? Okey. Kimse bizi şey yapmayacak mı? Ne yapacağız? Ha. Bunları halledeceğiz. Başka hiçbir görevimiz kalmadı galiba. Şöyle bir bakalım. Vay be artık haritadan her tarafını gezmek durumundadır. Şöyle bir bakamıyor muyuz? Um, evet. Sarım yapacak bir görevimiz kalmadı. Sadece bunları halletmemiz lazım. Yozan. Uçuş okulu başlasın ne diyelim Kimsin ya Evet. Hocam gündüzleri çok sıcak akşamları çok soğuk Hocam uçmak öyle bir şey mi ya? Uçmak bu mu ya? Bir günde uçulur mu ya? Ben yarın buraya gelip uçmayı öğrenebiliyor muyum? Terk edilmiş kule. Ama bu terk edilmiş kule de hiç güzel bir şey döndürmemişler mi acaba? iyi bakalım yapalım bunları herhalde learning to fly uçağı kaldıracağız okey uçağın iç burnunu burnunu havalandırıp dengelemek için aşağı ok tuşunu kullanmalısın iş takımlarını kullanmak için iki tuş var. ilk halkaya gitti sanırım orada okey olacağız Anladım. Uçuyoruz. Bu Uç çeşitli uçuşlardayız. Sen hemen havaya girdin ha falan. <gülüyor> evet. Hal düşünüyorum. vardı ama yaptık yani. Anladım. Hadi buradan olsun. Belli bir süre sınırı verdiler mi ya? uç okulu görevleri. Güzel. uç uçuş okulu görevlerinde sıkıntı neydi ya? Bir sıkıntı vardı. Sanki bir yerleri geçemiyorduk ama. Şu an şey yapamadım. Şu an aklıma gelmedi. Okey, ben bunun ne kadar ağır olduğunu şimdi hatırladım. Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, Yapamadık, Allah. Kahretmesin. Anladım. Unutmuşum. Azıcık sanayi ası oynamayınca, uçaklarda o kadar kullanmayınca unutmuşum biraz. Oğlum, neden bu kadar ağır bu? Uçak bir ağırlaştı gibi. Kaçıracağım, kaçıracağım, kaçırma kaçırma kaçırma kaçırma. Okay. Kaçıracağız. Hayır. Hayır. Anlaşıldı. Bugün de alacağız. Uçağı yan yatırarak sonraki ha yan yatır. Şunu şunu diyorsun. O önümü göremiyorum ki. Ya senin vereceğin tavsiyeyi tükürüyüm. Kendi bildiğin gibi yap Serdar'sa. Kendi bildiğin gibi yap. Yıllardır bu oyunu oynuyorsun. Evet başladık. O ağlama ee, sekansına başladık. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hayır, ben oradan geçtim. Geçtim ama mond içinden ben. Sağ olan bu sefer sağ yapacağız. Buralar Game Pass'ten çok oyunu oynuyorum. Oyunların bir kısmında sizinle birlikte oynamak isterim. Burada böyle tırıl mırıl küçük oyun. Zaten ben de hepsini bitirmiyorum. Önüne baksana! Önüne baksana oğlum! Hayır! Senin kamera sistemlerinin! Umarım bugün sesimi kaybetmeden bu işi tamamlarız. Sakin bir şekilde yapacağız. Soğukkanlı bir şekilde. Evet, yan yatırarak. Uçağa yan yatırarak beni daha şey yapabilirim. Tabi tabi tabi. Tabi eminim öyledir. Yavaş yavaş gideceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu görevlerde batıracağız var abim de görev sekansı olacak çünkü. Hayır hayır hayır hayır hayır oraya oraya girecek, oraya girecek. Evet evet evet evet evet. evet. oraya git. Oh. hayır hayır nasıl ya nasıl ya nasıl ha ha ha ha ha ha ha evet şimdi hala oho oho oho Okey. Ama geçtim oradan ben ya. <gülüyor> Ama geçtim oradan ben ya. Aynen böyle. İleri dönsene kamera ileri bak şu an. Kamera şu an. ileri bak kamera. Evet evet evet evet. Hayır hayır hayır hayır. Tüküreyim senin sistemine ya öff. Geçtim oradan ben, geçtim oradan. Bakın. Evet. Deme. <gülüyor> ya aynı seneden baştan yaptırıyorsun şerefsiz. Ya bir tek geri indir kısmını eklemişler baştan yaptırıyorlar aynı şeyi ya. Abi indirsene az önce de indirdim uçağı ya. Ne biçim okulsun sen ya. Ya aşine olduğumuz eğitim sistemine benziyor da. Birbir aynı duygular aynı düşünceler aynı dilekler. Hayır hayır hayır. hayır. Yapacağız bir şekilde yapacağız. Devam edeceğiz. Yani gerçekten bir tek inme bölümünü koymamışlar. Bazı şeyleri, bazı görevler o kadar güzelce tasarlı, tasarlanmış gibi oyunda. Bazıları da o kadar kötü bir şekilde tasarlanmış ki gerçekten. Yani... Evet. Ha, bu sefer yaptık mı ya? O Ya şu an çok korkuyorum böyle bir şey olacak diye. Ve kabul etmeyecek diye. Dur yavaşla, yavaşla, yavaşla. Lütfen yavaşla artık. Lütfen yavaşla dur. Şimdi bir dakikadan kısa bir sürede yapmadığında derse çok sinir bozulacak yani sinirlerim çok bozulacak. Şu an kelimelerim cümlelerim bozuluyor, i̇şte sinirlerim de bozulacak. Hop. Oh be. Oh be. Azim. Azim çaba. Emek. Helikopteri kaldıracağız bir tek. Ben su içeceğim ya. Vücudumdaki suyu tükettim bu görevi yapmaya çalışırken. Yükselmeye devam et. Ben galiba bir tuşa basıyoruz sadece. Evet. Yükselmeyi durdurmak için W tuşuna bas. Evet. Q ve E tuşlarını kullanarak 180 derece döndür. Helikopterin 45 derecelik açıyla öne eğilmesini sağlamak için O Tuşuna basa otop. Okay. Halkaya basmak için. Ya tükürcem ha. Om. Madem halka koyucan neden şey yapıyorsun? Şöyle açı değiştirelim. Helikopteri kullanmak bir tık daha kolay. Helikopterin içinden şey yollayabiliyor muyuz? Evet. Net puan hasar cezası yok. Puan da kırdı çünkü sağa sola atış ettim. Ben de sağa sola atış ettiysem ben de puan kırarım. Ya yani benim de öğrencim atış etse ben de kırarım. Ben sana dedim mi insanlar arabalarını patlat diye canlarını aldı diye. Hayır demedim. O zaman neden yapıyorsun? Ha, i̇yi uçurdun helikopter, iyi uçurdun. Ama tam puan alamayacaksın. Pistin sonunu yüksekliğini sabit tutarak git. W tuşunu bırak. Hedefe ulaşmak için yavaşla, dengelemek için Caps Lock tuşunu kullan. Caps Lock tuşu sürekli büyük harf küçük harfi kapattığı için hiç uğraşmayacağım. Hop, yaş yaş, aynen. Aynen, 95. Ona Caps Lock'a basmadığım için verdi. Pis'in sonundaki 3 kamyonu hurdaya çevir. İşte istediğimiz görevler bunlar. İşte bize vermen gereken görevler bunlar. Ondan sonra sağda solda giden araba fan vermeyecek misin? Aynen arabaları yok et anladın. Arabalarda o kadar şey değil aslında. Onları da... Yok çünkü şu an arabalar yok o yüzden zormuş görev. Olmayan arabaları yok etmeni Hayal gücünüzde kullanacaksınız. Ne oldu az önce? Çok. Aman aman aman aman aman. Ay. Okey. Pardon. Tamam adamım. Hemen efendim. Hay ha efendim. Sayarım bununla birlikte e eğitimimizi tamamlamış olacağız. Ekstra puan kazanmak için hedefimizin içinde durmaya çalış. Okey. Ah bu kadar. Paraşüt mü vardı ya bundan sonra? Loop duhup mu? Aa böyle saçma sapan şeyler yapacağız şimdi Evet. Geçme puanı %70 yetmiş. Hadi bakalım. İlk halk halkaya ulaşmak için tamam anladım. Evet yine eğitim görüyoruz yine öğretim görüyoruz eğitim sistemimiz havalarda uçuyor denilebilir yani bu noktada. Aşağı ok tuşuna basılı tut. Ooo oh, kafalar hazır mı şu an? Patlayacağız. Son halkadan da geç. geç geçebilir miyiz? Evet. Oh be. Çok geriliyorum ya. Gerçekten çok geriliyorum ya. Barrel roll anladım. Mideler hazır mı buna? Yüksekliğini koru ve W tuşuna basıldı anladım. A tuşuna basın cam. Aha. Anladım. Yüzde yüz. Güzel. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Yere en hızlı kim temas ederse kazanıyor. Değil mi? Yerde ilk kim high five yaparsa, high five yaparsa kazanıyor böyle. Ulan paraşütte atlama getirmişler oyuna ya. Hey! Oo dostum dostum dostum dostum. Onu açmayı unutma. Onu açmayı unutma. Anladım. Sarım bu. Şu an şeyden kanaklanıyor. Hey. Bence çok oynamayalım bununla. Daha hızlı gidebilmek için aşağı tuşuna bas. Anladım. Şu an çok hızlı ilerliyor oyun. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ya son dakikada şey yaptın ya. Okey, dur. Bu böyle olmayacak. Şunu şey yapmamız lazım. Aynen, bunda o kadar hızlı dönmüyor artık. Diğeri çok hızlı dönüyor. Çerçeve sınırları kapanmayınca kaç karede gidiyorsa o karede her şey değişiyor. Hedefin tabii ki, hemen efendim. İlginç ha. İleri doğru şey yapamıyor şu an. İleri doğru gidebiliyordu sanki mi değil ama. Hop. İşte böyle. Oh be. Uçuş yeteneğini arttırıp pilot ehliyeti alındı. Oh, artık havaalanlarına girip çıkabileceğiz. Yıllardır bunu bekliyorduk. Yıllardır bunu bekliyorduk. Artık e, güzel güzel şeyler yapabileceğiz. Hocam bir... Senin herhangi bir şeyini düşünmeyeceğim şu an. Azıcık gidip kendi işlerime vakit ayıracağım. İzninle. Kim ya? Alo? Carl, it's Uzi. Aa, Oğlum neler yaptım inanamazsın ya. Çok fazla şey öğrendim. Öyle mi? Görüşelim abi ya. Ama sen göremeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam gelir geliriz. Memleketimi hatırlattı bana. Kumarhaneler, ejderhalar falan derken memleketimi hatırlatılalım yani. Ben şurada bir sevdiğim yine. Ee, sürekli seviyorum çünkü oyun herhangi bir anda çökebilir. Böyle bir tehlike var. E, tabii ki şu an aspiratörse gitmeyeceğiz hemen çünkü güzel bir şey hatırlattınız. Ee, nerede yani nerede? Burada bir vardı burada bir araba olduğunu biliyorum yani vardı burada bir araba. Burada bir motor vardı motor nereye gitti buradaydı o biliyorum. Tükürürüm böyle işe. Hadi bakalım ha, al alıyorum planörü planörle gidiyorum. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz acaba? Katarlının oraya gidiyoruz. Katelli'den oraya gidiyoruz. Nerede bu? Nerede bu ya? Heh ha, Aynen. Şuraya falan gidiyoruz. Ama şuraya inelim. Çünkü yani büyük ihtimalle bir şey bulamayacağız. İnecek yer bulamayabiliriz. Hay bakalım. Madem o kadar şey yaptık. Hey dostum. Ha. Aynen. Oo. Oh, Okey. Böyle bir şey yapıyoruz şu an. Yapmış bulunduk. Bayağı gökyüzünü kırmızıya boyuyoruz. Hadi bakalım. Şöyle arkaya bakarsak. Aynen. Sanki bir tarafımıza neyse. Abi ben bunu istedim. can açıp kapatabiliyor muyum? Aa çok iyi. Gökyüzünü bunlarla dolanacağız. Hadi bakalım. Ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ha <gülüyor> Peşimize füze... <gülüyor> oh, okey. Peşimize füzeler takılmıştı. Aaa artık Gidip tırcılık görevlerini de yapabiliriz. Çünkü Los Santos, San Fierro ve Las Venturas olduğu gibi açık. Güzel! Güzel. Bir süre bunlarla şey yapabiliriz. Bunları bir aradan çıkaralım. Los Santos'a döndüğümüzde aradan çıkaralım o bunları Şu an... Ey dur dur dur dur. Patlama patlama patlama patlama patlama patlama patlama. Aynen. Aynen öyle. Aha. Bu kadar Kullar mı? Bu kadar Okey. Gidelim o zaman Katalin oraya. Şurada bir araba bulabiliyor muyuz? Belki park edilmiş bir şey, herhangi bir şey. Aa ambulans. Tabi alalım. Biz ambulanslıkla yaptık ne olsa değil mi? İnsanları aldık, kurtardık, ettik. O yüzden böyle bir yetkinliğe sahibiz. Soldaki yol, soldaki yol tamam. Katalina'nın oraya ambulansa gidiyoruz. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Onun evinde. Ama eski kız arkadaşımız da şöyle hızlıca bir de bulunacağız. Aynen. Şöyle yavaş yavaş şu arabaya zarar vermeden bir şey yapalım bakalım. Oh be içerisi Katalina gibi kokuyor. Kan ve ter kokuyor içerisi. Ter ona ait, kan başkalarına ait. Onun kanın aklını hiç sanmıyorum. Böyle bir e, özelliğe sahip olduğunu hiç sanmıyorum. Yeşil bir sıvı akabilir belki. Ama kan değildir o. Çünkü kan dediğin şey... E, Aa dur, arka taraftan gidebiliyoruz. Canlı varlıklardan akıyor. Memelilerden falan. O bir. Başka bir sınıfa giriyor artık o yani. Bilemiyorum. Aha, lütfen zarar vermeyin arabaya. E şimdi tabi eski aşkımız da olsa bu arabayı sağ salim bir şekilde götürmemiz gerekiyor ki <gülüyor> bütün parayı kendimize alalım. İşte bütün parayı alalım oradaki yani oradaki sıkıntı, e, vurgu kendimizde değil de o böyle dil sürüşmesiyle ortaya çıkan bir kelime. Oradaki vurgu bütün parayı zarar vermeden götürmemiz gerekiyor. Yoksa yani tabii ki Katalina ile olan sonraki görüşmemizde, yüz yüze olan görüşmemizde çünkü yani biliyorsunuz belli olmaz bu... Eyaletteki bankalara, sistemlere güven olmuyor. O yüzden yüz yüze görüşmemiz lazım. Sonraki yüz yüze görüşmemizde e, parayı tabii ki vereceğiz. Paranın yarısını vereceğiz. O da zaten burada değil. Burayı kullanmıyor. O yüzden bir sıkıntı çıkmaz diye umuyoruz. Değil mi? Bence çok makul bir anlaşma uygulama. Bunu limana götürüyoruz. Limandaki arabalar arasında sanırım. İstenilen şeylerden birisi de buymuş. Ee, biz de tabii ki aklımıza ilk gelen arabayı Katalin'in arabasını şey yaptık. Aldık. Onu götüreceğiz. Şey hoşuma gitti baştan. Biraz böyle kendimizi görevlere kaptırmışken şey de baştan bir açıldı. Aa! Ulan burası da mı vardı? Bir dakika. Burası da varmış. senin. Yani. Ha. 15 tane çektik, 35 tane kaldı. Güzel. Umarım zaman içinde başkalarını da buluruz burada görülecek, çekilecek. Ey, okey. Ne kadar verecek acaba araba? Çok vermeyecek ha. Yarışlar da açıldı. Yarışlara da bu arada bol bol yapacağız. Çünkü yarışlardan çok iyi kazanıyormuşuz eğer becerebilirsem. Yarışlar açıldı. Ee, büyük ihtimalle başka yerdeki sürüş okulları da açılmıştır. Hazır Sanfioria gelmişken işlerimizden sen simsiyah bir arabasın ya. Sen senin gibi siyah arabalar var mı normalde burada hiç? Bilmiyorum. Şimdi dur bakalım. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz, şuraya gideceğiz. Tamam. Anladım. ben alacağım Ah be San Fierro'yu çok seviyorum ya. San ya bayılıyorum ya. Las Venturas'ın şeyi var. Ne, neyi var ya? Böyle bir... Tam tam bir şey yapamadım. Böyle çok fazla... ...kumarhane, otel falan var. Ama bir kısmı çok dolu. Kendi içinde. Bir kısmı da bomboş. O yüzden yer yer dolu hissettirirken yer yer bu aracı Easter Base'in limanına götürüyoruz. Çok teşekkürler gerçekten. Yani bunu söylediğim için. Biz de ulan diyorduk, bu arabayla ne yapsak. Elimizde geçti. Gizemli bir kaynak bize bu arabaya bağışladı. İhraç edilecek araçlardan birini getirdin. Ne güzel. 35.000 dolar kazandık. Okey. Bir araba daha ithal edilebilir. Bakalım. 35.000 doların bir kısmını ben her şeye harcarım. Abi bak burada bir şey gösteriyor ama. Hiçbir şey yok. Burası mı acaba? Burada mı bir şeyler var acaba? Yok. Çekmişsizdir yani o zaman buraları değil mi? Şuradaki motor atlar, kaçarız. Ama önce neyi getirdiğimize bir bakalım. Neler kalmış? Patriot. Patriot alabiliriz bu arada, bir yerden çalabiliriz zaman ama peşimize şeyler düşer. Admiral, Camper, Infernus, Sentinel. Camper'ın az çok ne olduğunu biliyorum. Patriot'ı da biliyorum. Şu üçü ve diğer üçünü bilmiyorum. Yani en azından tam hatırlamıyorum. Hadi bakalım neler var. Sanchez 8 hiç gerek yok. 28.000 8.000 28.000 bin, 8.000 A bu ne ya? Oğlum neden bu kadar para harcayayım ben buna ya? Neden böyle bir şey koyarsınız ki neden bu kadar para harcayalım yani? Bir kere alınca da şey olmuyor ki. Ölecek kalıyor. Forklift mi? Orada forklift mi var? Ne atlayacağım. Aha. Arkadaşlar tüh. Kapıplarım. Görevi fail yapacağız. Fail olacak yani göre. Bu yüzden geçemiyoruz. Dur. Ne yazık ki yapamadık. Bu videoda siz yarı yolda bıraktım. Ne yazık ki olmadı. Şimdi aaa. Burada da yarışlar var. E, yapalım bir tanesini hazır buraya gelmişken. Sevleyelim. Sonra yapalım yarışlardan bir tanesini. Ben çok merak ediyorum. Güzel. Güzel. Bir tane yarış yapalım. Onun sonra devam edelim görevlerden. umuzin limuzin. bandit County a bu seçebiliyor muyuz 1 kilometre en iyi süre 3 kilometr 8 kilometre 10 kil kilometre 4 wow. bike danger. 3 kilometre Go go artık şundan başacağız şunu yapalım ben şunu yapalım ha ha ha Okey, ben bunu çok, <gülüyor> çok iyi. Çok <gülüyor> iyi. Bunlar hızlı çıkıyor mu yoksa bunlar da mı yavaş çıkıyor? Onlar da yavaş çıkıyor. Benim bu şehir, benim şehrim. İşte göze batmıyor. Hiç göze batmıyor. Gerçekten bu resmi olmayan yarışlar işte göze batmıyor, değil mi? İnşallah bunun bir taraflarını yakmayız yani. Çünkü çok yakılacak bir şeymiş gibi duruyor. Hemen yanacak bir şeymiş gibi duruyor. Aa, sarım tek tek yarış bu. Bunu bitirince bitiyor gibi. Birinciyim çünkü. Tur sayısı falan göstermiyor. O zaman tek turdur. Acaba diğer yarışlarda mı öyle? Yoksa hepsi farklı farkı mı? Okay Hala birinciyim. Ne kadar verecek acaba? Yoksa hepsinin bitince mi veriyor? Yani yarışlarda yarışlarda iyi verdiğini biliyorum. Çünkü bir noktada şey dedim kendime. Wow evet yarışlar yapılırmış. Böyle bir şey dedim kendime. Hem seriye de yardımcı olur. Şey anlamında. Ev alacağız, edeceğiz. CJ. CJ'nin cebine güzel bir şeyler sokar. Evet. Go kartlarda yasadışı bir şekilde yapış yarışan şeyler. Gangsterlar gerçekten çok tehlikeli. Çok tehlikeli. 10 10.000 dolar kazandım. Ezebilir miyim şunlardan birisini? Oh. Okey, go kartı yaptık. Bir daha yapınca acaba bir daha veriyor mu? Tamam şimdi bunu yapalım. Bandito County. Bandito ne ya? Ooo. Oh. Yine birinci oldum. Bunlar bandito. Anladım. Bu yarışın zorluğunu az çok anladım. Azıcık zormuş buralarda gidip gelmek. Oğlum dön dön dön lan dön, dön arkadan geliyorlar. Sağa sola dönmek zor burada biraz. Bu zeminde de zor zaten. Okey. Burada da böyle bir yarış arabası var. Umarım aşağıya düşmeyiz. Aşağı düşmeyin. Aşağı düşme. Buradan karşıya geçeceğiz galiba. İlerle bile silecekler, silecek. Gaza bas, silecek. Gaza bas. Sıçayı gaza bas. Çok para var işin üzerinde. Bayağı keyifli yani yarışlar. Bayağı keyifliymiş. Yapın. Ben ilk kez yapıyorum bu yarışları. Ya bu e, yüzde yüzlemek için, bitirmek için, sıfırlamak için. Sıfırlamak çok iyi kelimeymiş. E, gereken işlerin bir kısmını ben ilk kez yapıyorum. Bunda da tur yazmıyor. Buna nasıllanırım? Bu da tek tur. Tek tursa güzel. Ha, gölün etrafını dolaşıyor. Okey. Hangi nereye gidecek? Karşıya mı geçiyoruz? Okey. Ha karşıya geçebiliyor muyuz burada zaten? Ben hiç bilmiyordum buradan karşıya geçebileceğimizi. Şimdi bir şekilde bütün haritayı kullanıyorlar ya çok güzel. Oyun dediğin böyle olmalı işte ya. Bütün haritayı kullanıyorsun abi. Bu yüzden bu kadar güzel bir oyun ama işte keşke. Aa bitti. 10.000 dolar. Ohohoho. 10.000 dolar. Tamam teşekkürler. Ben ben e, arabayattayım ve döneceğim. Şimdi teşekkür iznine. Kılıçla şey yaptık gerçekten. Ha hep beraber apaplarım hep beraber. Ben burada bir seviyorum çünkü wow. <gülüyor> of. Yine <gülüyor> hep Şöyle yapayım en azından. Dönüp şu işletmenin parasını şey yapayım. Ama arkada da zero var zero'yı da alayım. Ulan, tamam dönüp azıcık azıcık toplayıp devam edelim işte. Sonra görev yok. Şey yaparız. bir ne yapacak ki acaba şimdi? Yani yarışlardan beşer bin, oner bin kazandıktan sonra da açıkçası. Şey yapmak, biraz Memur bey hayır hayır, memur bey de yapmayacağız. Yok muydu şurada bir yıldız? Çok da fark etmeyeceksin herhalde. Aynen. Şöyle torlanımızın yanına gidelim be. Very Ulan köprüde durdu ya, köprüde durup şoför dövmek üzere önüne çıktı, wow. Lan barbi hiç hızlı gitmiyormuş. Bak okay, o zaman bir daha uçak sürmek istemediğim için gidip bir Woozie ile tanışalım ha. Yani uçak görevlerini bitirince oranda işletmeye döneceğini biliyorum ama bir önce bir Woozie'nin görevini yapalım. Şuradan gidersek, hey heyy. ben yanlış yerde girmişim. Şuradan gidersek şehre ulaşırız. Çok da hızlı ulaşırız çünkü ana yol. Ve yıkık dökük yaylar görünce hep bilgimi çekiyor. Wow Şerif size bak şey yapıyor. Sen kiminle yarışıyorsun ha ya Ne yaptım, neden yaptım, ne oldu bilmiyorum ama. Oldu bir şeyler. Ses denen kesildi çünkü sanırım yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağmaya başlayınca ses böyle bir garip oluyor bu oyunda. yolun nerelerinden çıkıyorduk. Bak burayı hala o kadar iyi ezberleyemedim. En bilmediğim şehir burası yani. Bilmek için özel bir çaba da sarf etmiyorum ne yazık ki. Vuzu'yu görmek için Ford Dragons kumarhanesine git. Okey. Tam gireriz yaparız. Neden bu kadar şey ki? Ya çünkü içeriye koydular. İçeriye koydukları için. Tabii ki kafa karıştırıcı oluyor yani. Aa banditle count ediyor. Ama yarışa göre sevilmiş. Aa çok iyi. Okey. Yaptığımız yarışlar da görev olarak sayılıyor. Ey dostum. Evet. Bu gerekli. Çünkü gerekli yani. Dur ha. Oh Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. Ne oldu? What the fuck was that? Hello? Hello? Su ihtiyacım senin bu noktada. What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this is what you've been doing. Yeni bir kıyafet almamızın zamanı geldi. trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Coligulus Casino. Some whacked out lawyers running it for <gülüyor> them could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. Ooh. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Güzel hocam benim için bunun için gi giyilmeliyim. Bas. The boys found some trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait. Hold up. Hold up. Come here. Whoever's behind this, we need to let them know that dealing with Time to the front of the car. Then sweat <gülüyor> it out a and I'll be out there <gülüyor> in a while. CJ çok zeki insan ha. Ya baz yani çoğu oyunda ana karakterle birlikte yürümez hikaye yani şey olur böyle bir hep bir yan karakterler ile yürütür şey olur hey, hey, time, huh? çok zekiçe yazılmış bu oyunu çok zekiçe düşünülmüş bu oyunun yönetmeni çok iyi Howzer kardeşlerin birisiydi. <gülüyor> Anladım. Hocam buradan çıkamayacaksınız galiba. You No. But I hocam? Biz böyle ilerleyeceğiz. Oh my god. Oh my god. Oh man, this is too bad. Sen çok kolay korktun ha. Sonra. Hey, Geri dönüyoruz hocam. Oh my god. Oh my god. Bak trafik varmış. Mecidiye köyden başlayan trafik buraya kadar uzanıyor. Ya, ya konuştururlar işte seni böyle. Mecidiye köy trafiği böyledir seni konuşturur. Öldüremiyor muyuz acaba? Selam. Merhaba. Acaba arabanın önüne bağlanmış bir insanla ilgilenir miydiniz? Memur bey. Merhabalar memur bey. Memur bey gördüğünüz gibi gayet yasal bir şekilde ben bu insanı bu arabanın önüne bağladım. Okey miyiz bu durumda? Bir inceleyebilirsiniz. Gerekli evraklar mevcut. Şöyle bir bakarsanız. Kesinlikle kendisi hiçbir şey söylemiyor, polisler yardım istemiyor. Burası böyle güzel bir şehir işte. Ben de şimdi garaja götürüyorum. Sana keyifli zamanlar bu insanlar ile. İyi, güzel. Güzel. Güzel. Gelecek videoda o zaman şey yapalım. CG'yi bir giydirelim. Böyle bir şehrin e, seçkinliğine uygun bir giysiler içinde olsun. Onu yine videonun içinde yapacağız. Oh. Evet. Ve. E, değil apıdırım. Çok teşekkür ederim. Bu videoda da benimle birlikte olduğunuz için videolar devam edecek, içerikler devam edecek. Bazılar değişik olabilir, bazılar değişebilir. Fark farklı oyunlardan kısa kısa şeyler sunabilirim. Ee, öyle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Ha şimdi fark ettiler şeyi. Şimdi fark ettiler arabanlarına bağladım insanı. <gülüyor> bye bye.